Cildimizde yaşa ve çevresel faktörlere bağlı olarak oluşan deformasyonları gidermek için uygulanan en iyi tedavi şekli mezoterapidir. Mezoterapi ürünler arasında da en popüler olan hepimizin bildiği gibi korilajen aşısı. Korilajen aşısı cildin kırışıklıklarının giderilmesinde, kaybettiği elastikiyeti kazanmasında, ve parlaklık ve nem kazandırmak için cilt içine uygulanan bir yöntemdir. Kolajen asit aşısını her yaşta yapabiliyoruz. 25 yaştan sonra korumak amaçlı, ileriki yaşlarda ise yaşlanmanın etkilerini gidermek için kullanmaktayız. Kolajen aşısının kullanılamadığı bir hasta grubumuz da var: gebelerde, emzirenlerde, otoimmün hastalığı olanlarda. Uygulama alan bölgesinde enfeksiyonu olan kişilere neredeyse uygulayamamaktayız. E, Koryajen aşısını biz hastamıza göre seanslar halinde yapmaktayız. E, normalde ortalama 2 ya da 4 seans şeklinde 15 gün arayla uygulanmakta. Ayrı gün hastamız işine geri dönebilmekte, uygulamaya bağlı ciddi bir yan etki görülmemektedir. Sadece bazen enjeksiyon yerlerine kızarıklık ve ödemler oluşabilmektedir. Biz kolajen araçısının aktif olarak ince kırışıklıkların giderilmesinde, cildin kaybettiği parlaklık, nem ve elastikiyetin kazanılmasında, bunun dışında akne ve sıkarlarda oluşan izlerin giderilmesinde, leke tedavisini aktif olarak kullanmaktayız.